Bilmiyorum yani çok büyük olaylar olacak, tahmin etmediğimiz olaylar olacak. Ama ben çıkaramadım. Yani bu kadar toplumu derinden sarsacak ne olabilir, bilemiyorum. Ama toplumu çok derinden sarsacak büyük olaylar olacak. Ve süretle arkasında da İslam hakim olacak. Ee, inşallah insanlar, herkes, hepimiz razılardan, sabırlardan yazılırız. İnşallah.